Merhaba sevgili abonelerim, sevgili astroloji severler. Mayıs 2018 astroloji etkiler ve burçlar olan etkilerini paylaşacağım sizlerle.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 Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler Mayıs 2018 gökyüzü hareketlerinin burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim. Öncelikle uzun uzadıya yükselen ikizlerden bahsettikten sonra Güneş ve Ay burcu ikizler olanlar için de gördüğüm detaylar olursa onları da videonun sonunda paylaşacağım. Evet Ay Yay burcundayken Mayıs ayına giriş yapıyoruz. 1 Mayıs'ta Ay Yay burcunda ve ilişki odaklı Aşk, evlilik, ortaklık odaklı bir şekilde Mayıs ayına giriş yapıyorsunuz sevgili ikizler, burçlarım. 6 Mayıs'ta Güneş'in Neptün'le güzel bir açısı var. Dolayısıyla Güneş bağda olduğu için, Neptün balıkta olduğu için 12. eviniz ve aynı zamanda 10. eviniz etkileniyor. Dolayısıyla e, belki uzun süredir kariyerle, sosyal itibarınızla ilgili veya babanızla, bebeğinizle ilgili, patronunuzla ilgili bir sıkıntınız varsa buralarla ilgili güzel bir şifa enerjisi alacaksınız sevgili ikizler. Evet daha sonra e, 7 ve 8 Mayıs'ta. Merkür kare Plüto ve Venüs kare Neptun açıları olduğu için o dönemlere bilhassa ilişkiler ve iletişim konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Venüs zaten sizin burcunuzda olacak. Genel olarak zaten e, güzel bir e, iletişim şekliniz olacak. Bakımınız daha hoş olacak. Daha çok dikkat çekeceksiniz bu dönemde ama dediğim gibi o dönemlerde kişisel imajınızla ilgili veya iletişiminizle ilgili yeni hamlelerde bulunmazsanız çok daha iyi olacaktır. 9 Mayıs'ta e, Güneş karşı Jüpiter açısı var. Güneş boğa burcunda biliyorsunuz Jüpiter akrep burcunda sizin e, 12. eviniz ve aynı zamanda e, 6. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada artık belki sağlığınızla ilgili bir sıkıntı, belki psikolojik durumunuzla ilgili bir sıkıntı, belki çalışma koşullarınız, çalışma ortamınızla ilgili bir takım sıkıntılar yaşamanız olası sevgili ikizler burcu. Bu 7 8 9 Mayıs'a dikkat etmekte fayda var. Daha sonra 12 Mayıs'a çok güzel açılar var. Güneş üçgen Plüto açısı. Boğa ve Oğlak aksında gerçekleşiyor. Yine 12. ayınız, 12. eviniz pardon. Yani daha çok ee, bu ilişkiler, iletişim şeklimiz, şifa 12. evimizde belki bilinçaltımızda çözemediğimiz problemler, belki kayıplarımız, belki unutamadığımız eski aşklarımız ya da ee, Belki gizli düşmanlıklar gibi konularla yüzleşmemiz ve bu konularda şifa bulma enerjimiz yüksek olacak Mayıs ayında. Evet, daha sonra 13 Mayıs civarında Merkür Uranüs kavuşum söz konusu. Koç burcunda kavuşacaklar sizin 11. evinizde. Gelecek hayallerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili, kariyer ünvanlarınızla ilgili. Çok ani, güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Belki bir arkadaşınızla ilgili bir haber alacaksınız. Belki beklediğiniz kariyer ünvanını alacaksınız. Belki terfi veya maaşla ilgili bir hayaliniz, hedefiniz vardır. Ya da belki sizi yeniden umutlandıracak, yeniden hayata bağlayacak bazı amaçlar için güzel fırsatlar karşınıza çıkabilecek. Sevgili ikizler. Daha sonra 15 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. 24 derecesinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Gene 12. evinizde yani artık 12. evinizle ilgili artık bir şeyleri, yenilenme, yeniden doğma gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili ikizler. Yani artık bu uzun süredir sizin zihninizi, beğeninizi, bilinçaltınızı, rüyalarınızı, sizi sıkıntıya sokan kimseye bahsedemediğiniz gizli sırlarınız her neyse artık bunları farklı bir formatta yeniden ele almanız gerekecek. Zaten Uranüs Boğa burcuna geçiyor aynı günün akşamı ve artık 7 yıl boyunca Boğa burcunda seyrine devam edecek Uranüs artık o bilinçaltınızı komple 7 yıl boyunca yerlere saracak öyle söyleyeyim. Yani artık kendinizi daha çok marite etmek için birazcık da ruhunuzu dinlendirmek için daha çok çabalayacaksınız. Biraz daha geri planda artık e, içten bir devrim gerçekleştirmeye başlayacaksınız ve bunun ilk adımları 15 Mayıs'ta atılıyor sevgili İkizler Burcu. Evet e, 18 Mayıs'ta Merkür Satürn'ün üçgen açısı var. Yine Boğa ve Oğlak aksında. Oğlak da sizin, e, Oğlak da sizin 8. evinizde ve Boğa 12. evinizde. Belki dediğim gibi gene sizin bir zor meseleniz, sizi zorlayan, yani böyle hiç kimseye anlatamadığınız, artık çok bunaldığınız bir takım konular var belki. Artık bunlarla ilgili güzel e, iletişim, kendinizi ifade etme fırsatı buluyorsunuz aslında. Yani belki hiç kimseye anlatamadığınız, belki karşınızda sizi anlayacak kimseler olmadı veya olmadığını düşündünüz. Artık bu konularda içinize attığınız, dert ettiğiniz, belki sizi hasta eden bu sorunlar her neyse... Artık bunları daha rahat bir şekilde e, anlatacak, ifade edecek konuma geleceksiniz sevgili ikizler. Yani e, ruhsal bir e, çözümlemeye giriyorsunuz. O şekilde bir döneme giriyorsunuz. Mayıs'ın ortasıyla beraber. Evet. Güneş ikizler burcuna giriyor 21 Mayıs'ta. Ve artık daha çok bu e, revizyonlardan sonra artık daha çok ön planda olduğunuz, artık daha çok ne istediğinizi bildiğiniz ve onu, o hedefe doğru yöneldiğiniz. Artık başkalarının e, size köstek olmasına çok da izin vermediğiniz ve göz önünde ön planda olduğunuz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Güneşin İkizler Burcu'na geçmesiyle beraber. Evet. E, 24 Mayıs'ta biraz zorlayıcı enerjilerimiz var. E, bilhassa otorite figürleriyle tartışmalara, kazalara açık olma durumumuz söz konusu. 24 Mayıs'a dikkat etmekte. Fayda olduğunu düşünüyorum. 25 Mayıs Gayet güzel enerjiler hakim, iletişim konusunda, şanslar konusunda hayal ettiğimiz şeylere kavuşma konusunda 25 Mayıs gayet güzel gözüküyor. 26 Mayıs'ta Venüsün Satürn'e karşıt açısı var. E, yengeç ve oğlak e, aksında. Dolayısıyla 8. eviniz ve 2. eviniz parasal meselelerle ilgili bir takım gerilimler, bir takım sıkıntılar olabilir. Borçlarınızı, harçlarınıza geçmiş dönemde e, oluşan belki e, çok fazla dikkat etmediğiniz konulara Bakmakta yeniden bir gözden geçirmekte fayda var. Borç alıp vermemeye de dikkat edelim. Bu dönemde 26 Mayıs civarında. 29 Mayıs çok güzel bir açı var. Güneşin satürne şanslı etkiler hakim. Sizin burcunuzda ve gene 8. evinizle alakalı belki o sorunu artık çözüyorsunuzdur. Ve 29 Mayıs'ta ayı kapatırken yay burcundaki dolunayla ayı kapatıyoruz. Sevgili ikizler burcu 8 derecede gerçekleşiyor bu e, Dolunay ve sizin 8 derece yükselen ikizler olan veya Güneş burcu 8 derece ikizler olan veya Ay burcu 8 derece ikizler olan tabii ki çok daha etkili e, hissedecektir. Yani birkaç derece oynayabilir bu aralarda kavuşum yapacağı için nataları tanısa daha etkili olacağını düşünüyorum ve Evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili artık bir adım atılıyor ve bir dönem kapanıyor. Belki bir ortaklığınız vardı onu bitirmeye karar verebilirsiniz. Belki evliliğinizi bitirmeye karar verebilirsiniz. Belki ortaklığı veya evliliği artık başka bir boyuta taşımaya karar verebileceğiniz gibi bir ortaklık veya evlilik yapmaya da karar verebilirsiniz. Yani artık bu ikili ilişkiler, açık düşmanlar, ortaklıklar ve evlilik konusunda... Ee, imza attığımız, e, birlikte yaşamayı taahhüt ettiğimiz kişilerle ilgili durumlarda artık yenilenme ve eskinin kapanışı söz konusu. Ee, ve zaten dediğim gibi bu ay sonunda güneşin Venüs'ün, Merkür'ün sizin burcunuzda toplanmasıyla beraber artık ne ifade etmek istiyorsanız çok rahat ifade edebileceksiniz ve gerçekten ne istiyorsanız bu dolunayla beraber bunu rahat bir şekilde gerçekleştireceğinizi düşünüyorum sevgili ikizler. İlk dönem, Mayıs'ın ilk dönemi biraz sizi zorlayıcı, can sıkıcı, kimseye ifade edemediğiniz şeyler yaşasanız da ay sonunda artık Dolunayla beraber güzel bir kapanış enerjisi yaşayacağınızı düşünüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere sevgili ikizler. Ee, bu arada e, güneş ve ay burcu ikizler olanlarla ilgili ufak bir iki şey söyleyeceğim. Es geçmeyelim. Diğer burçlara yaptık. Evet. E, güneşin bilhassa 15 derece ay burcu 15 derece ikizler olanlar 8 Mayıs'a dikkat diyorum e, hayal kırıklıkları yaşamamız olası olabilir bilhassa mesleki konularda dikkat etmekte fayda var daha sonra e, geçelim evet 15 Mayıs'ta ay ikizlerde e, ay burcu ikizler olanlar için gayet güzel güneşle güneş burcu ikizler olanlar için de duyguların ve isteklerin ee, bir kaynaşması bir gel gitler yaşama olası 15 Mayıs 16 Mayıs günlerinde daha sonra bakalım ee, 24 Mayıs'a dikkat güneş ikizler ve e, ay burcu ikizler olanlar tabi derecelerine göre ama ben çok genel yorum yapıyorum 29 Mayıs gayet olumlu gözüküyor. Dolunay ile beraber de gayet olumlu. 30 Mayıs'a kadar ayı güzel bir şekilde kapatıyorsunuz sevgili ikizler. Ama bu para meseleleriyle ile ilgili kapatıyorsunuz gene. Ay oğlakta çünkü ayın son günü. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. hoşça kalın sevgili ikizler.